8,17, Euro 10, 8,116, Borsayı 3.146 ve Bitcoin 20.629'a gün düşüşte kapattılar. Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesine terörizm ve mücadele mesajı yenilendi. Yönetmelikte değişikliğe gidildi. güzellik salonlarında yapılacak işlemlere kısıtlama getirildi. Karısını öldürüp kızını yaralayarak kaçtığı evine gittiği de katledi. Bakan Vahit Kirişçi müjde verdi. 756 milyon liralık tarım destek ödemeleri hesapları yatıyor dedi. Faturalar ödenmediği için elektrik kesildi. 2450 tavuk havasızlıktan telef olmuş. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada ta taraflar birbirine şikayetçi olmadı. İcra düzenlemesinin yeni detaylar ortaya çıkıyor. 15 ay sonra kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak değerli izleyenler. Gülçer'in avukatı Gökçe Kılıçk. Gül Saran, bu neticenin böyle olmaması gerekiyor dedi. Bilecik Belediyesi'ne vatandaşlara şebek suyu uyarısı geldi. Her şey Jörg istediği gibi oldu. Fenerbahçe Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak değerli izleyenler ve bu haberimizde gün özlediğiniz sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.